Selam Aslan Başak arkadaşlarım ben Şengül nasılsınız iyi misiniz Aslan ve Başak arkadaşlarım efendim ikili ikili videolar çekeceğim Niçin 15 Eylül'e kadar benim Aslan ve Başak arkadaşlarımın ekslerinde küslerinde eski eş eski sevgili eski sözlü nişanlı erkek arkadaş kız arkadaş hiç fark etmiyor Şu an küs olduğunuz eski partnerleriniz fark etmiyor canlar küs olduğunuz eski partnerler neler düşünüyor Barış var mı? Kim kime adım atacak? Kim adım atmak istemeyecek? Onlara bakacağız. 15 Eylül'e kadar. Önce aslan arkadaşımdan başlıyorum. Ardından Başak arkadaşımızdan çıkacağım. Sevgili arkadaşlarım şöyle bir bakalım. Evet. Aslan arkadaşlarımızın eksleri, küsleri ne düşünüyorlarmış? Şöyle sizin açınıza doğru. Evet. Aslancıklarım benim. Kayıplı hissediyorlar kendilerini. Eks partnerleri yanlarında olmadığı için Kendilerini da hissediyorlar. Bakın yuva kaybı kayıp demektir. Ah benim canlarım. Şimdi sevgili aslancıklarım, sevgili aslan arkadaşlarım. Ex partner tarot açılımı. Karşı partner sizin gerçek aşkı yani sizin onun gerçek aşkı olduğunuzu düşünüyor. Yeniden doğuş yaşamak istiyor. Çünkü gerçek aşkla tanışmaktan söz eder. Bu taraf karşı taraf şu ikisi sizsiniz canlar. Şimdi karşı taraf sizin için geçmişi bitirip yeniden doğuş yaşayalım diyor. İç sesi bu iç dünyası bu. Hem de o benim gerçek aşkım diyor sizin için. Çünkü mahkeme kartı mükemmel bir kart bu bir. Bir yerde de bu insan kendini sorguluyor. Ben nerede hata yaptım? Acaba o mu hatalı, ben mi hatalıyım gibi Gel gitleri olmuş bu insanın bir şekilde yenilenmiş. Aslan benim aşkım diyor. Kaderimdeki aşk ve onunla ben tekrar barışmalıyım. Siz ise sevgili aslancıklarım bakın zaten kendinizi da hissediyorsunuz. Ama eski eşti ama eski sevgili vesaire ben zaten diyorsunuz. Bu, bu hale geldik biz ben tamam ben kayıptayım. Buyurun evet öyle düşünüyorsunuz. Ama karşı taraf ne diyor? bırakalım geçmişi yakın gelecekte bakın ne diyecek size size uzanacak bu insan bırakalım geçmişi kartımız der ki hem güçlü bir sevginin altına imza atmaktır aşıklar kartı hem de geçmişi örtü çekmektir bakın o çoktan geçmişi örtüyü çekmiş sizin karşı partner size de diyor ki yapma böyle bak beni kaybettiğine üzgünsün bir yanın kırık dökük geçmiş örtüyü çekelim gel seninle ortak noktada anlaşalım buyurun karşı partner söylüyor siz ise buna hemen sıcak bakmayacaksınız canlar çünkü hemen karşısında bakın bazı şeyleri askıya alma durumu geldi yani bir anda evet demeyeceksiniz sıcak bakmayacaksınız askı durumu geldi görüyorsunuz değil mi canlar askı durumu gelince ister istemez şimdi ona da bakacağız Askıya alacaksınız. Karşı tarafa bu teklifini. Şimdi askıya aldınız. Fakat bir yerde de ikilemde kalacaksınız. Acaba kabul etsem mi, etmesem mi? Ne yapsam, ne etsem. Karşı tarafın bu vaziyeti durumunda. Yine böyle bir şeylerden küçük çaplı. Yanlış anlamayın sevgili aslancıklarım. Küçük çaplı bir şeylerden memnun olmayıp diyeceksiniz ki siz örnek veriyorum. Şimdi burada ikilemde kaldınız. Karşı taraf diyor ki Unutalım geçmişi. Ortak noktada anlaşalım. Sevgili sevgili. Evliysek evliyiz. Evlenelim yani. Artık hangisini istiyorsanız. Siz askıya aldınız. Tekrar baştan aldım bakın. Askıya aldınız bazı şeyler hemen evet demiyorsunuz. Ama bu raddeye gelindiğinde de ikilemde kalıyorsunuz. Çünkü neden? Evet deseniz sizi rahatsız eden bir şeyler var. Şöyle söyleyeyim kartımız. Memnun olmamaktan söz eder bir şeyleri değiştirmekten söz eder bu kartımız sizin de böyle memnun olmadığınız artık nesi var ise karşı tarafın bunu siz biliyorsunuz sevgili aslancıklarım bunları değiştirmek isteyeceksiniz bu sizin içinizden geçecek kalbinizden geçecek çünkü burada ikilemdesiniz bakın burada ikilemdesiniz ne yapsam acaba beni istiyorsun benimle ortak noktada anlaşmak istiyorsun örnek veriyorum ama ben bu karttan hiç memnun değilim ben bu karttan memnun değilim ben şimdi bu kartlar bu vaziyetteyken ben seninle ortak noktada anlaşamam ki örneğin bu kartın değişmesi lazım gibi gibi örnek bu tür düşünceler içinizden geçecek diyelim ki geçti ki geçecek geçecek bir şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz bir şeylerden memnun kalmayacaksınız Diyelim ki karşı taraf bu şekil sizin üstünüze gelirken siz de memnun olmadığınız şeyleri dile getirdiniz. Karşı taraf ne tepki verecek kabul ediyor mu? Yoksa olmadı tabana kuvvet gidiyor mu? Bakalım mı canlar? Hadi bakalım. Sizin memnun olmayıp değiştirmek istedi. Bir şey söylemiyorum ha. Bir şey söylemeyeceğim. Aslında birazcık ucu çıktı onun da. Neyse hadi neyse. Neyse hadi. <gülüyor> Hay Allah. <gülüyor> Ondan sonra ya Şengül gülüyorsun diyorlar. Gülmeyeyim de ne yapayım ben. Heh, buyurun. Hemen nasıl çıktı söylemeyeyim söylemeyeyim dedim de. Söyleyeceğim. O az önceki çıkan neydi biliyor musunuz canlar? Bana kuvvet kaçış. Az önce söylemeyeyim dediğim kart. Fırsat kartıdır o kart. Ama gelin görün ki kötü tarafı. Tabanı yağlayın arkadaşlar. Hadi kaçıyoruz. Kartıdır. Bu bir. Sizin. Ya ben şundan memnun değilim. Ortak noktada anlaşalım diyorsun da. Bak ben bundan memnun değilim. Bunu değiştirelim. Sözünüz karşısında. Örnek veriyorum canlar. Karşı taraf. Az önceki gelen gördüğünüz değneği. Tabana kuvvet kaçıyor. Kaçtı mı? Kaçtıktan sonra da. Karşı sizin bu partneriniz Geriye bakış yapacak Cık, Yok ya biz artık eskiye dönemeyiz Diyecek dedi mi Dedi Bu insanın bu vaziyeti karşısında Benim sevgili aslancığım Aman Allah'ım şok Şok şok şok Çünkü neden e Bu ne bu e Hani benim için yanıp tutuşuyordun Geçmişi bitirdim ben gerçek aşktım Geçmişi öldürdük Örtü çektik. Ortak noktada anlaşmak için peşimden koşuyordun. Aa, Bu ne canım? Dercesine. Ondan sonra benim sevgili aslancığım. İşte bu. Yine ben mahrum kaldım diyor. Kızmayın canlar. Bana kızmayın. Tamam Ortak noktaya bir bakalım bakayım. Hmm. Yaramaz. <gülüyor> ne diyeyim canlar ya? Yalan dolan yani kırla gidecekler bizde. Bilmiyorum ya vallahi benim de psikolojim kaydı gitti. Psikoloji kaydı gitti bende de. Hmm. Olabilir, olabilir. Evet evet, olabilir. Kurcalamıyoruz, olabilir. Sevgili Aslancığım, canlarım benim. Olabilir. Şimdi ben bir daha açacağım da yanamıyorum ya. Bak şimdi açalım bakalım karşı taraf. Hmm. Ah, ah, keşke açmasaydım iyiydi ama neyse yaramaz öyle diyeyim ben size iş çıkmaz canlar şimdi siz sevgili aslancığım canım arslanım benim güzel güçlü karakter sana bir şey olmaz merak etme rahat ol karşı tarafı siz aslında istiyorsunuz çünkü kayıp olarak görüyorsunuz küçük çaplı karşı tarafın bu duyarsız vaziyeti karşısında küçük çaplı all, allengelli bir şeyler beyaz yalan diyelim bunu yapıyor musunuz yapıyorsunuz sizin bu hareketiniz karşısında öfkeden deliye dönüyor. Ne yapıyorsun ya sen falan filan. Siz maceraya atılmak isteyeceksiniz. Karşı tarafı sıkı sıkı tutmak isteyeceksiniz. Macera derken yanlış anlamayın. Evlilik, evlilik, sevgililikse sevgililik. Sıkı sıkı tutmak isteyeceksiniz. Çünkü seviyorsunuz karşı tarafı. Kartımız sevgiden de söz eder. Baktı ki siz ısrarla karşı tarafı istiyorsunuz affınıza sığınıyorum madem bunları öğrenmek istiyorsunuz güm bu insan sizi yıkıyor onun yıkımı karşısında bitiriyor yani yanlış anlamayın onun yıkımı karşısında sizde bitişi yaşıyorsunuz sevgili aslancıklarım 15 Eylül'e kadar bu açılımı güzel insanlar 15 Eylül sonrasına bakacağız bu sizi üzmesin canlarım benim her an her şey olabilir şu an bunu yapan daha sonrasında bizde şöyle bir laf vardır at gibi giden it gibi döner derler hadi bakalım bakacağız değil mi daha fazla kurcalamak istemiyorum canlar boşver diyor meleğim sevgili aslanıma coşkuyla atla böyle olma diyor coşkuyla atla gerisi gelecek diyor öyle kendini yerde merde hissetme seni istemiyorsa seni istemeyin. sen hiç istemeyeceksin diyor sevgili aslan kardeşim için güzel insanlar evet sevgili arkadaşlarım sevgili aslan arkadaşlarım şu an için sizde barış görülmüyor tam tersi karşı taraf biraz kıvırmacı işleri olabilir evet canlar affınıza sığınıyorum artık kimlerin açılımı çıktıysa burada biraz bir ala vera ala vera almış başını gidiyor ne yapalım genel açılım Bakayım 15'inden sonrasına bakacağız bakalım. Evet sevgili aslanlarım olsun. Gerçek yüzünü görmek de güzeldir. verin Sevgili aslan arkadaşlarımızın ex partner tarot açılımını tamamladık. Şimdi güzel başakçıklarım benim bereketli başaklarımın ekslerinde küslerinde barış var mı? Efendim şöyle bir bakalım. Aman Allah'ım birileri savaş halinde. Şöyle sizin açınızı görebileceğiniz şekilde ayarlamaya çalışıyorum sevgili arkadaşlar. İki tane birden geldi. Öyle olsun. Bazen iki tane çekebiliyoruz. Hmm, evet. canlar şimdi sevgili başakçıklarım efendim karşı partneriniz şöyle yapalım karşı partner böyle bir hırs hali bir korkulu hal durumu içerisinde gördüğünüz gibi bir savaş hali belki de sizi kaybetmemek için veya tekrar geriye kazanmak için bir mücadele bu çünkü korkusu var kaybetme korkusu var dünya kadar mutluluğu kaybedeceğim korkusu var çünkü sizi kadersel olarak bir yerde bu insan benim aşkım diyor, o benim kaderim diyor, o benim dileğim diyor. Bakın imparatorumuz gerçek aşktan, kadersel aşktan, cesaretten, istediğimi alırım demekten ve bir de dilek kabulünden söz eder. Ama her şey bir yana dursun bir yerde de küçük kuşkudan şüpheden söz eder. Bir yerde de bakın bu insan hem bunları yapıyor sizi istiyor bir yerde de küçük çaplı bazı arkadaşlarımızın karşı partnerleri sizden kuşku duyuyor yanlış anlamaya gerçekteyse bunu söylemek durumundayım sevgili başak kardeşlerim hem bakın savaş halinde sizi kaybetmemek için korkuları var ama bir yerde de kaybeder miyim acaba dünya kadar mutluluğum yıkılır mı acaba kuşkusu şüphesi de var acaba işte Başak beni mi ister? Karşı tarafı ister? Artık ikinci, üçüncü kişiler var mı? Yok mu? O kısmına şu an burada bakmıyoruz sevgili arkadaşlarım. Ama şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Sevgili Başakçıklarım gelelim sizin tarafına. Sizin tarafınızda ise bakın geçmiş örtüyü çekmek istiyorsunuz sevgili Başaklar. Neden? Evet burada bu insanın düşündüğü Doğru gibi çıkıyor. Şöyle doğru çıkıyor. Yanlış anlamayın. Ben sizi suçlamıyorum. Canlar. Çünkü bakın size. Şimdi sizsiniz. Aşıklar kartı sevgili Başak. Sizsiniz. Ama şu kartı karşı partnerinize çektim. Bu kartı ise ikinci bir zata çektim. Yanlış anlamayın canlar. Ben bunları aydınlatmam için söylemek durumundayım. Benim sevgili Başakcığım ne diyor? Başak kardeşim. Ben diyor karşı tarafı. Çok fazla istemiyorum diyor. Neden? İkilem arasında çünkü. Bakın ikilem arasındasınız sevgili arkadaşım. Sevgili Başak kardeşim. Çünkü neden? Başka ile, ister istemez bir yola çıkmış durumluğunuz var. Ya da aklınızdan bu geçiyor. Hep de ben size şimdi engellisiniz demeyeyim de engelli olan Başak arkadaşlarımız var. İşte onlar bunlar. Karşı taraf için ikilemdesiniz. Geçmiş örtüyü çekip bitirsem mi? Bitirmesem mi? Gibi gelgitleriniz var. Burada da bekliyorsunuz. Bu insanı ihtişam, lüks, gurur, güzel bir gelecek olarak görüyor benim Başak kardeşim. Bu kişiyi. Bunu ise karşı partnerinizi, bu insanı ikilemdesiniz yani ya, bitireyim mi, bitirmeyeyim mi? Sevgili Başak kardeşim. Bu insanı ise... Risk görüyorsunuz. Anlatabildim mi? Bu insan gurur, ihtişam, lüks, geleceğe dair oo, o biçim. Bu partneri ikilemdesiniz. Ne yapsam, ne etsem diyorsunuz. Ama gelin görün ki buraya gelindiğinde onu da risk görüyorsunuz. Onun için risk alsam mı, almasam mı diyeceksiniz sevgili başakçıklarım. Bunlar yaşanmadı, yaşanacak 11 Eylül'e kadar. Anlatabiliyor muyum? Karşı taraf ise korku içinde. Sizi kaybetme korkusu var. Ah canlarım benim. Bakın buraya gelindiğinde ise geçmişi bitirmek istiyor. Yeniden doğuş istiyor bu insan. Yeniden doğuş. Yeniden doğuşu yaşayalım. Geçmiş bitsin. Artık bu savaş neyin savaşı? Kimlerden sizi korumaya çalışıyor? Kimlerden bu insan sizi kapmaya çalışıyorsa paylaşımcı sevgi yaşayalım diyor geçmiş bitsin sen benim kaderimdeki aşksın ben sana aşığım çünkü imparator da geldi kaderdeki aşk olarak görüyorum ben seni diyor sevgili başak kardeşime bu insan söylüyor bunu geçmişi bitirelim yeniden doğuş yaşayalım bak seni kaybetmekten korkuyorum diyor ortak noktada anlaşalım paylaşımcı sevgi yaşayalım diyor peki benim sevgili başakcığım bunu kabul ediyor mu? Hadi bakalım. Sevgili Başakcığım bunu kabul ediyor muymuş? Hı -hı. Hı. Ha, buyurun. Aynen gördünüz mü? Hı -hı. Karşı taraf diyor ki paylaşımcı sevgi yapalım. Ne olur beni onayla diyor. Beni onayla onaylanmak ikilem arasında kalmak onu bir kenara bırakıyoruz. Lütfen beni onaylar mısın diyor bu insan. Bu insan. Ama gelin görün ki benim başakcığım siz evet siz bu taraf sizsiniz sevgili başaklar. Maalesef ben kısıtlı tutuklu ben engelliyim diyor ben önümü göremiyorum. Peki ortak ne oluyor ortada ortada ne olacak bakayım. Bir taraf ona istiyor diğer taraf ben göremiyorum hiçbir şey göremiyorum diyor. Sonrasında hmm, bir kupa uzanma durumları bir sürprizli gelecek kupayı uzatan kimmiş? bakacağız yine karşı taraf yani karşı taraf evet sevgili başakcığım karşı taraf ısrarla sizi istiyor siz ısrarla olayı bitiriyorsunuz tabana kuvvet kaçıyorsunuz evet çünkü üçüncü şahıslar var yapacak bir şey yok yani daha fazla ne açabilirim değil mi canlar bu yani Evet sevgili Başakcığım istemiyor çıktı burada kabuğunu kır diyor meleğim sevgili kardeşlerime her iki tarafa söylüyor bunu kabuğunu kır diyor ya bırakın sizi istemeyin sizi hiç istemeyin diyorum ne diyeyim bilmiyorum ki olduğun kişi ol hem kendine hem dünyaya karşı artık kendin olma vakti geldi diyor karşı tarafa da söylüyor size de söylüyor sevgili Başak arkadaşlarım güzel insanlar efendim sizin açılımınız 15 Eylül'e kadar